Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch yayınlarınızdan hiç montajla uğraşmadan YouTube'a nasıl bölümler atabilirsiniz bunu göstereceğim. Mesela 8 saatlik bir yayın yaptın. 8 saatin sonunda da bu yayın içerisinde ortalama 2-3 farklı oyun oynadın. Ve sen bu 2-3 farklı oyunu YouTube'a atmak istiyorsun. Bunun için tüm yayını indirip tek tek kurgulamak, montajlamak yerine sadece istediğiniz bölümleri Twitch üzerinden nasıl indirebilirsiniz bunu göstereceğim sizlere. Şimdi fazla lafı uzak... Hızlıca videoya geçmek istiyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar öncelikli olarak Twitch'e giriş sağlıyoruz. Ve sonrasında sağ üst köşede gördüğümüz profil resmimize tıklayarak yayıncı panelimize gidiyoruz. Yayıncı panelimizle alakalı detaylı bilgi almak isterseniz sağ veya sol tarafa koyduğum minik bildirim zımbırtısıyla videoya ulaşabilirsiniz. Sol tarafta bulunan içerik kısmına tıklayıp video yapım kitine giriş sağlıyoruz. Video yapım kitine giriş sağladığımızda gördüğünüz gibi sağ tarafta geçmiş yayınlarımızın tamamı mevcut durumda. Burada hangi yayınımızdan sahne bölüm almak istiyorsak ona tıklıyoruz. Mesela ben en son City Skylines oynamıştım. O yayınıma giriş sağlıyorum. Tıkladığımda sağ taraftan böyle bir panel açılacak. Ve buradan vurguya tıklıyoruz. Vurgu kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi bildiğiniz video editleme kısmı gibi bir bölüm geliyor. Burada mesela ben burada hep sohbet etmişim. Burada biraz Instagram bakmışım. Yayınıma bakıyorum. Şurada evet City Skylines'a başlamışım. Kontrol ediyorum. Buradan kaliteyi de bir yükselteyim. Sorsa gelelim. Gördüğünüz gibi City Skylines'a burada başlamışım. Burada yapmam gereken şey alt tarafta bulunan sarı bölüm bizim seçeceğimiz alandır. 1.18.09'da ben City Skylines'a başlamışım. Hemen bu sarı bölümü 1.18'e getiriyorum. Ve ne kadar oynamışım? Şöyle bir bakalım. Gidiyor burada devam ediyorum. Hala oynuyorum. Usanmadan oynuyorum. Israrla oynuyorum. Hala oynuyorum. Ve burada kapatmışız abi. Geldim. Neresiymiş burası? 3.14. 15.04'te bitirmiş başım hemen bunun bitimini de 03 15'e getiriyorum 03 15'e getirdim şimdi bakıyorum 1 saat 57 dakika olmuş Bu gerçekten uzun bir süre Ben bunun yarısını atacağım yani YouTube'a part part atmak istiyorum ben bunu O yüzden ne yapıyorum 1 saat 57 dakika ortalama kaç dakika oluyor bunun yarısını alırsak 120 dakika olsa 60 dakika olur 58 dakikasını almak istiyorum şimdi Öncelikle vurgu başlığı kısmına diyorum ki cities Skyline birinci Bölüm diyorum. Bunu ben 157, 58 dakika olacak şekilde ben burayı kırdım. Burada da zaten aldığımız vurgunun kaç dakika olduğunu görüyoruz burada. Sonrasında diyorum ki yeni vurgu ekle. Direkt zaten otomatik olarak ilk kestiğimiz vurgunun sonrasına atı. Sonrasında ben bunu böyle kısaltıyorum. 315'te kapatıyorduk. 315'i alıyorum. Buraya da diyorum ki cities, skyline ikinci bölüm. Sonrasında yapmam gereken tek şey aşağıdan vurguları yayınla demek. Vurguları yayınla dedikten sonra sonra bu biraz vakit alıyor vurgular işleniyor burada takibini yapabilirsiniz bunlar bittiği zaman size geri kalanını anlatacağım Tabii siz bu sırada başka işlerinize bakabilirsiniz Hatta Refresh yapayım ben size Refresh yaptığımızda da gördüğünüz gibi hala devam ediyor bu ekranda kalmak zorunda değilsiniz. kapatıp işlerinizi halledebilirsiniz komple de kapatabilirsiniz hiç problem değil hiçbir şey olmaz bu vurgular işlenecek abi biz bu vurguların işlenmesini bekleyeceğiz sabırla bekleyeceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem bitti. Sonrasında yapmam gereken şey buradaki 3 noktaya tıklayıp indir demek. İndirmede biraz vakit alabiliyor. İlk önce hazırlanıyor orada kalıyor. Bir 15-20 saniye bekledikten sonra bazen 1-1.5 dakikalara kadar çıkabiliyor hazırlanıyor kısmı. Ve indirmesini heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.5 GB'lık bir dosya oldu. Ve bunu 11 dakikada indiriyor. Tabi burada benim şöyle bir hatam oldu. Videoda olduğum için keşke biraz daha kısa bir bir vurgu alsaydım daha sağlıklı olacaktı. Şimdi biz 58 dakikalık bir, 58 59 dakikalık bir vurgu aldık. O yüzden işlemler bir tık daha uzun sürdü. Ama siz 20 dakikalık, 10 dakikalık, 30 dakikalık vurgular alırsanız tabii ki de daha hızlı olacaktır. Şu an ben biraz aşka gelip gaza gelip yüklendim. 58 dakikadan ikişer bölüm yapacağım dedim. O yüzden birazcık e, bekleme modumuz oldu. Şimdi 10 dakika 2 GB, 1 GB, 1.5 GB'lık indiriyor. sonra Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ya bu arada lütfen bak söylemeyi unuttum yani kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı falı unutmayın. Bak unutmayın. Bak 100, ne güzel yüzde 94'tü. Bak abone olmayan kullanıcı sayısı yüzde 94'tü. Mükemmel bir şey oldu. %93.4'e geriledik Bu şahane bir şey Demek ki böyle söylemem gerekiyormuş Ben söyledikçe sizler abone oluyorsunuz Ne olur Ne olur abone olun Ya ben bu kanalı açarken ilk dedim ki Ben dedim lütfen abone olun falan filan demeyeceğim dedim Ama abi demeyince de abone olmuyorsunuz Demeye başladım Demeye başladığımdan beri fark etmeye başladı ya Ya lütfen lütfen Yahu bir abone olun ya Seviliyorsunuz Muah, Bebeklerim benim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz sonunda indi patladım sıkıntıdan bir şey de yapamıyorum videodayım hemen videomuzu açalım gördüğünüz gerçekten gibi. ben senin Öf. aklına neden e biz... hocam neden olmadı bu Çiçek. bebek umurumda biledi ufff bunu bunun biz hemen ne yapıyoruz nereye indirdin sen indirilenler indirilenler indir hop al bunu buraya attık masa üstüne üf masa üstünde hemen ben bunu dilersem hemen YouTube'a atabilirim. Ama ben bunun başına bir tane intro koyayım diyorsanız eğer hemen premiere'i de açalım. Bunu da canlı canlı sizlere göstereyim. Premiere'im 3. ekranımda açılıyor şu an. Açıldıktan sonra hemen bu ekrana alacağım kendilerini. Bu şekilde hemen premiere'imi açtım. Hemen ben bu dosyamı aldım, bıraktığımda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buradan kes, ses sayer vesaire her şeyi Başına da intro koyabilirim vesaire vesaire. Her şey burada mevcut. Ama ben bununla uğraşmak istemiyorum abi. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Ben direkt Twitch'ten keseyim, atayım da sen bu şekilde atabilirsin ya da sana şöyle bir ufak bitiyor verebilirim ee, OBS'te sahnelerin var ya oraya bir tane intro sahnesi eklersin böyle 3-5 saniyelik bir intro eklersin o sahneye güzel bir geçiş efekti yaparsın yayınlarında oyuna geçmeden önce o introyu oynatırsın öyle oyuna geçersin ve sonrasında da intro eklemene de gerek kalmaz direkt o introndan itibaren keser sonrasını atarsın. Umarım size biraz da olsa destekte bulunabilmişimdir bu videoyla. Biraz daha aklınıza fikirler sokabilmişimdir diye umuyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar aslında bu kadar basit bir şekilde videolarımızı indirip YouTube'a atabiliriz. Benim size nacizane tavsiyem YouTube kanalınız yoksa bile mutlaka ve mutlaka bir YouTube kanalı açıp oynadığınız tüm oyunları oraya atmanızdır. Çünkü bildiğiniz üzere Twitch'te artık sıfırdan büyümek biraz daha zor ve YouTube'dan da bir kitle Edinim. Onları da Twitch kanalınıza teşvik ederseniz eminim ki Twitch tarafında daha hızlı büyüyebileceğinizi umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Abone olmayı ve kanalı kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Cansınız bir tanesiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.